Gelecek Bilimde'ye hoş geldiniz. Ben Cevdet Acarsoy. Bu kaydımızı 19 Mayıs canlı yayınımızın içinde dinleyeceksiniz. Celal abiyi çağırdık. Gene bizi kırmadı sağ olsun. Hemen onu çağırıyorum. Hoş geldin Celal abi. Hoş bulduk Cevdetciğim. E, nasılsın? 19 Nasıl Mayısınız kutlu olsun diyeyim. <gülüyor> çok teşekkürler. Çok sağ olasın. Nasıl gidiyor pandemi günlerin? Valla pandemi günlerim benim için inanır mısın? Ee, hani öğrencilerle direkt temas edememe dışında hiçbir şey değiştirmedi. Yani tabii sınıfta <gülüyor> ders vermeyi, onlarla beraber itide dışarıda laklak lak etmeyi severdim ama bu imkan maalesef kalktı. Ama Zoom üzerinden dersler devam ediyor. İşte onlar evet. soru soruyor falan. Yani ben de e, onun dışında zaten her zaman yaptığımı yapıyorum. Oturdum çalışıyorum, makale yazıyorum, kitap yazıyorum falan. Böyle <gülüyor> işlerle uğraşıyorum. Hayatım boyu da onu yaptım zaten. Hı -hı. Dolayısıyla pek bir değişiklik olmadı benim için. Senin için daha rahat, daha önce de demiştim bunu değil mi? Bir kere 29 Ekim'de de bir önce konuk olmuştun bize. Hı -hı. Ee, Burak da şu anda seyahat halinde bu kayıt alınırken o yüzden gelemedi. Çok selam söyledi ee, sana. Diğer kurucumuz Hı -hı. Burak da analım. Şimdi Celal abi şunla başlamak istiyorum. Bu aslında sana bir soru değil bize bir soru ama bunu cevaplayıp başlamak istiyorum. Arkadaşlar 19 Mayıs yayınında neden Celal Şengör diyecekler bize. Ya da biz dedik ki böyle bir soru gelebilir. Şöyle, şimdi biz mesela Cumhuriyet tarihi çalışan akademisyenleri bulduğumuzda, mail attığımızda, konuk ekibimiz iletişime geçtiğinde ya da işte mesela İlber abi, İlber Hoca'ya ulaşmaya çalıştığımızda bir türlü zamanlarını bulamıyoruz, cevap alamıyoruz. Ama Cehel abi hem bir jeolog ama tarih ile çok ilgili. Yani tarih okumaları evet bir lisansı yok tarihte, formal bir eğitimi yok belki ama okumaları gerçekten birçok tarihçi kadar hani çapraz okuyarak, tarih yöntemini bilerek çalıştığı için... E, o anlamda hem güveniyoruz hem de e, Celal Bey bizi kırmayan hocalarımızdan biri. Yani ne zaman çağırsak sağ olsun hiç kırmıyor geliyor. Diğer hocaları da biz çağırıyorsanız da öyle zannetmeyin gelmedikleri için burada göremiyorsunuz. Onu cevaplayayım neden Celal Şengör diye. Ceyla abi şunla başlamak istiyorum. Senin dahi diktatör kitabın. Atatürk ve 19 Mayıs dediğimizde mesela bunu klasik anlatılanlar tarihimiz var belli ama sen buraya Atatürk'ün bilimsel yaklaşımı anlamında nasıl okuyabilirsin bize? Nasıl anlatabilirsin? Şimdi bunu Mayıs. anlayabilmek için nutku okumak lazım. Hmm. Şimdi nutuk bir deney protokoludur. ya yani bir deney raporudur. Dolayısıyla 19 Mayıs'tan önce Atatürk bir problem tespiti yapıyor. Bakıyor nedir problem? O problem tespiti yaptıktan sonra düşünüyor. Bütün o problemi çözmek için o güne kadar teklif edilmiş varsayımları gözden geçiriyor. Ondan sonra ortalıkta o problemi çözmek için ne gibi imkanlar var? Veya çözümü güçleştirecek ne gibi engeller var? Bunları listeliyor. Ondan sonra karar veriyor. Bu iş olur diyor. Bu iş olur dedikten sonra bunu tatbikete koyması lazım. Bunun da tatbikete konabilmesi için onun kendisinin bulduğu en kısa yol Anadolu'yu ayaklandırmak. Yani Anadolu'nun Müttefik işgaline direnmesi. Onu da diyor en en kolay böyle yaparım. E nasıl yaparsın? İşte diyorum ben diyor giderim bir Müfettişlik görevi isterim. Bu görevin sınırlarımı da kendim çizerim. Hakikaten öyle yapıyor. Yani İstanbul'da kendisine görev verildi mi diyor ben bunu da bunu da bunu da bunu da isterim. Evet. Ve gidiyorlar. Ha, kimse aklına mı gelmiyor adamın ne yapacağı? Ondan sonra Samsun'a geliyor. Şimdi Samsun'dan sonrası için ben şöyle bir e, metafor her zaman düşünmüşümdür kafamda. Evet. Samsun şafak gün, Şafak saatidir. Güneş yeni doğuyor. Bir ışık var ama ortalık karanlık. Belli değil ne olacağı. Neyin nerede olduğu. Ondan sonra güneş giderek yükseliyor. Giderek ortalık aydınlanıyor. Hı. Hep böyle düşünmüşümdür ben 19 Mayıs. Yani güneşin ilk doğduğu andır. Ama güneşin doğmasından önce güneşin doğabilmesi için de bir şeyler lazım. Yani dünyanın hareket etmesi lazım falan filan. Değil mi? Hı hı. İşte o da İstanbul'da yapılan hazırlıklardır. Öyle düşündüydüm Yani mesela bu işte bilimsel yöntemin basamakları işte çok da seninle de bahsettiğin şöyle bir şey buldum şimdi hızlıca ama mesela yani dediğin gibi problemi tespit etmesi. Bununla evet. ilgili veri toplaması yani sonra evet. diyor ki tamam işte biz hipotezi hani biz e, halkı şey yaparsak halk kendini kurtarır değil mi? Aslında hipotezi o. Halkın kurtuluşu yine halkın kendi elindedir. Milletin evet. kendi elindedir. Evet. Hipotezi aslında Atatürk'ün. Bu hipotez için. Ne yapıyor? Hani bu verileri topladı. Olur. Böyle kurtulur. Bunun şeyini yapıyor kafasında. Bilgisi, evet. askeri bilgisi. Diğer bilgilerle topluyor. E Şimdi bu hipotez çıkmaya da bilir aslında. Kontrollü Tabii. deney şu. Tabii. Yani Kazım Karabekir mesela gelip demese askerlikten şey yapıldıktan sonra e, istifa edip ya da e, göreve son verildikten sonra. Paşam biz, biz senin hani Ko, kol orduyla birlikte emrindeyiz demese mesela negatif bulgu ama pozitif e, bulgu çıkıyor. Ki. Evet deneyi tabii. tamam diyor halk evet işte kongrelerle genelgelerle işte Türkiye Büyük Millet Meclisi falan hani bu şey tamam olarak o zaman bu bir teori olarak hani kurulabilir ama sürekli bir deneme var. Yani tabii, tabii. diplomatik hareketlerinde de öyle değil mi? Yani diplomatik evet. Lozan'da başka yerler hep bir hipotez deneme. Olmuyorsa ısrar etmiyor. Değiştiriyor. Evet. Olmuyorsa şunu düşünüyor Atatürk neden olmadı? Evet. Ben bu faktörleri ortadan kaldırabilir miyim yoksa tamamen başka bir yol mu deneyeyim? Evet. Savaşta yaptıkları kendisine kurma mektebinde öğretilmiş olanların bir bakıyor ki burada uygulanamıyor. Evet. O zaman okey diyor yeni bir hipotez. Ne yapabiliriz? Ve yeni hipotezini geliştiriyor. Karşısındaki popolaz o da yani o zamanki kurmay mektebinden yetişme bir adam kendisi. Yani işte Yunanistan'da ne okutuluyorsa bizde de okutuluyordu. Dünyada da o okutuluyordu. Fakat Papulas'ın kafası Atatürk'ünki kadar plastik değil. Yani hızlı adapte olamıyor. Esnek değil evet. oyununu göremiyor. Onun gördüğü bu adam kurallara göre oynamıyor demek. Evet. İyi de yani o adam kurallara göre oynamıyor ama yani kendi bazı kurallar koymuş. O evet. kuralları görse o da ona göre cevap verecek. Evet. Ama görebilme hattı savunması çalışmıyor. Hipotez evet. yani bunu uğraşmayın hipotez yanlışlandı hemen. Evet. Mekan alan sahımız hattı müdafaa evet. şey evet. Peki bak şu görsel çok severim bu konuda Atatürk'ün durumu da e, anlattığına çok yakın. Yani bir şeyi düğmeyi çekiyor burada. Evet. Bir elektrik çarpıyor buna. Kafası karışık Normal insan diyor ki, bir daha yapmayın bari bunu derken bilim insanı diyor ki mesela bir dahaki zamanda ne olacak ya da niye çarpıyor, neden oldu bunu merak ediyor. Aslında senin dediğin gibi sorun ne? Hadi olmadı vazgeçtim diye sorun ne? Niye olmadı? Bunu sormak aslında işte o bilim insanının kafası. I if that every time sorusu var ya? Biraz salakça değil mi o? <gülüyor> evet. Çünkü Einstein'in <gülüyor> lafını hatırla. Evet. Sürekli aynı şeyi yapıp değişik netice bekleyene deli derler diyor. Evet. Biraz öyle Sanki bir görsel. Bunu Atatürk evet. bunu yapmıyor. Yani Atatürk bir iş ters gittiği zaman bakıyor. Hmm. Nerede ters gitti? Hmm. Onun üzerine onu tekrar etmiyor. Yeni bir şeyler yapıyor. Hmm. Ve onun için karşısındaki her zaman açmaza düşüyor. Şimdi Sakarya'da kullandığı taktiği büyük taarruzda kullanmıyor. Şimdi büyük taarruzda ne yapacağını Yunanlı kestiremiyor. Tabi işin komik tarafı kendi arkadaşları da tam kestiremiyorlar ve onun için itiraz ediyorlar. Bir de o itirazlar Atatürk'ün beklediği itiraz değil, değil mi? Yani mesela Atatürk aslında şu itiraza karşı değil. Gel eleştir, hani hipoteze yanlış bir şey ver, bakalım. Hani o Yok, anlamda bir itiraz değil. Eleştiriyorlar. Hmm, hmm. Şimdi mesela kendi hocası, değil mi? Yakup Şevki Paşa diyor ki bu kumar diyor. Örneğin Hı. Atatürk diyor paşam peki diyor sizin teklifiniz ne? Evet. İşte müdafaa harbi yapalım diyor. Şimdi Yakup Şevki Paşa'nın tabii göremediği askeri açıdan tamam müdafaa harbini yap. Hı. Ama ne kadar sürdürebileceksin? Senin evet. arkada iktisadi durumun nasıl? Nüfus Hı. durumun nasıl? Değil mi? O müdafaa harbi yapalım dediği zaman Atatürk diyor ki neyle paşam diyor. Eldeki verileri aslında yani tamam ha, senin ipotezini ama eldeki veriler onunla yapamayız abi, kaynak yok görmek lazım evet, evet, evet paşam diyor milletin bir atımlık barutu kaldı iyi diyorlar sen onu kumarda harcayacaksın hmm. onu üzerine Atatürk diyor Peki ne yapalım bunun cevap yok onu üzerine Atatürk diyor ki bakın arkadaşlar diyor ben diyor niye Güney cephesini seçtim Çünkü diyor Düşmanın en güçlü olduğu yer, Afyon Karaysa, oraya yerleşmiş vaziyette. Burayı diyor, vurursak cephe çöker diyor. Hmm. Onun için diyor, ben diyor bütün gücümüzü birinci orduya topluyorum. Hmm. Yakup Şevki Paşa da diyor ki, e diyor Yunanlı bunu uyanmayacak mı diyor. Hmm. Uyanamaz paşam diyor. Ya diyor, nasıl uyanamaz diyor. Ben diyor bir taburu hareket ettiriyorum ben Yunanlı'nın haberi oluyor diyor. Taşam diyor gündüz gözüyle yaparsan tabi olur diyor. Hı. Gece yapacaksın. O biliyorsunuz tekerleklere bez bağlıyorlar ses çıkarmasın diye. Ondan sonra toplar hareket etti mi aynı topun yerine soba bacısı koyuyorlar. Gitmemiş gibi uzaktan ha, evet. anlaşılmıyor. Yani Çok herkes, güzel Yunanlığın yani. Orada böyle bir şey sallanıyor. Değil mi? Evet. Evet. Yani o evet. haleti ruhiyede onu anlamak çok zor. Tabii ki risk aldığı bir taraf var. Yüzde yüz bilemiyor. Yüzde yüz ya göremiyor. Çünkü ya ama, bilimde de bilemezsin. Heh, evet ama hani kaynaklı, e, den, kanıta dayalı bir şeyi var. Buranın çıkacağına dair bir tabii. durumu var. O da şansı daya ver gidip tabii... tabii Bak Cevdet dedi. en iyi hipotez kafası var Atatürk'te. Hmm. Şartlar bunlar. Hmm. Bunlara uyan en iyi hipotez şimdilik nedir? Evet, yani hepsiniz soruyor. En sonunda da bu kurmay heyeti korkuyor. Diyorlar ki biz bu mesuliyeti alamayız. Atatürk de diyor ki arkadaşlar diyor aman yanlış anlamayın diyor. Bütün mesuliyet benim Başarısız olursak diyor asarsınız beni biter işte. O kadar yani bunu söyleyen adamın 42 yaşında 41 yaşında olduğunu unutmayın. Evet. Ve yani Cephe hakikaten yarıldıktan sonra Yakup Şevki gelmiş Atatürk'ün arabasına. Böyle bileğini yakalamış öpmek istiyor. Atatürk'ün elini öpmek istiyor. Kendi öğrencisini. Atatürk de diyor paşam ne yapıyorsunuz diyor. Ben sizin elini elinden öperim deyince Yakup Şevki demiş ki rahmetli dedem anlatırdı. Ben bunu paşanın kendisinden dinledim derdi. Oo. Yok yok demiş. Ben demiş senin elini öpeceğim. Çünkü demiş sen demiş bizim gibi ihtiyar katırların göremediğini gördüm yani cepheyi çak diye yarmışız. Hiç beklenmeyen bir şey. Çünkü tam sen ne demiş? O Yunan müstakem mevkilerini gezmiş. Türkler demiş burayı altı ayda geçerlerse altı günde geçtik desinler demiş. La üç gün sürdü. Ondan sonra biliyorsun İzmir'e varıyorlar on dördüncü günde. Kordon'da yürürken Atatürk'ün arkasından yaveri. Aslında çocukluk arkadaşı. Hı -hı. Salih, Bozok, Salih Bozok, Bozok diyor ki Salih diyor, bugün ayın kaçı diyor, ha kaç gün oldu diyor, Hı -hı. 14 paşam diyor. E canım bir günde yanılmışız işte, çünkü <gülüyor> 15 gün demiş Atatürk, 15 güne İzmir'deyiz demiş. Peki Ceyl abi şimdi bir sonraki sorun da şu aslında, biraz klasik bir soru ama sen senin bakış açını merak ediyorum. Sence neden 19 Mayıs, hani benim doğum günüm bilmiyorsanız 19 Mayıs deyin. Diyen Atatürk. Hani neden Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs'a e, olsun demiş olabilir. Niye, niye 23 Nisan Çocuk Bayramı? Yani o da bir soru. Bir sürü fikir var. Yani. Bir sürü bakış Hayır, ama sonra. burada adamın felsefesine bak. Çünkü Atatürk ileriye istikbale yatırım yapıyor. Değil mi? Bugünü Girde, düşünmüyor. Kutlayacağız Çocuk Bayramı diyeceğiz ama orada en azından bir gün oturup tartışalım bakalım çocuklarımız ne durumda. O çocukların günü diyor. 19 Mayıs o çocukluktan sonra büyüyen gençlerin, gençlik ve spor. Neden spor? Şimdi hani bizim atasözümüz vardır değil mi? Evet. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. E, Atatürk'ün mesleği askerlik ve Atatürk evet. üstelik piyade. Evet. Değil mi? Yani e, iyi bir spor hayatının insanın tüm yaşamına olan etkisini biliyor. Ve istiyor ki gençlik iyi düşünsün ama o düşüncesini de sağlıklı bir şekilde sürdürebilmek için sportif olsun. Dinamik olsun. Evet. Örnek olsun. 19 Mayıs bayramlarına bakarsanız eski 19 Mayıs bayramlarına ne kadar modern görüntüler var. Stadyumlarda bir de spor gösterisi değil mi? Hani evet, işte, evet. O kule yapıyoruz deriz ama o kule yani o kasların dengenin bütün evet. o koordinasyonun evet. göstergesi yani. Evet, yani erkeklerin, kızların şortlarla, mayolarla halkın <gülüyor> önüne çıkmasını istiyor Atatürk. Diyor evet. ki kafamızda diyor böyle bir sürü saçma sapan tabu var. Bunları evet. da yıkmaya yarıyor bunlar. Evet. Değil mi? Ondan sonra 30 Ağustos. Evet. Zafer Bayramı. Aslında kimin bayramı o? Ordunun bayramı. Hı. Evet. Evet. Değil mi? Şimdi bak çocukları hallettik, gençleri hallettik. Sıra geldi vatanı savunanlara. Hı -hı. Değil mi? Ondan sonra Cumhuriyet bayramı i̇şte Hı -hı. bütün milletin bayramı. Bütün, evet. Adam o kadar güzel planlamış ki. Yani şey. aslında bazı önemli olaylar olmuş, o günlere de denk gelmiş. Tamam, bunu böyle de bırakır. Hani meclisin açılma yıl dönümü deseydik mesela. Hayır, efendim, Atatürk, Öyle olmayacak. Çok güzel. geçmiş yani, geçmişe bakıp. Gündemi belirliyor. Bakın, Evet. ben yani Cevdet Atatürk'ün geçmişle pek ilgisi yok aslında. Evet. Yok ki geçmiş geçmiştir oldu bitti. Dersimizi evet. de aldık. Evet. Şimdi diyor ileriyi kuralım. Evet. Milletçe. Evet. Kendimize bir gelecek yaratalım. Ve bunu en iyi şekilde yapalım. Evet. Ya bu çok müthiş bir şey yani. Evet. Hakikaten Kendi çok. ömründen sonrasını da hani ben hep burada olurum düzenlerim hiç öyle değil yaptıkları yani bunun işte adı böyle olursa işte yüz yıl sonra bile değil mi ha spor mu spor ne durumda gençlik ne durumda işte 23 Nisan çocukla dediğin gibi ne durumda bunun agenda setting derler bunu hani literatürde bir şeyin mi? bir halkın topluluğun gündemini belirleme mesela şimdi ana haberde gazetede en yukarı koyduğunuz ana haberde ilk verdiğiniz ya da bugün Twitter'daki işte trend topik değişir. Ama o en yukarı konan şey sanki diğerlerinden daha önemliymiş gibi olur. Bunu birçok görün bak, yapılır yani bugünümüzde. Mesela aynı şeyi o zaman yapıyor. Bugün de o zaman o günün gündemi çocuk olur. O günün gündemi gençlik evet. olur diye. Müthiş bir fikir. Peki şuraya gelince elabi 19 Mayıs senin için ne demek? Biraz önce anlattım ya. Hmm. Şafak vakti. Şafak vakti. Güneşin doğmaya başladığı gün. Yani benim ailemde 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim coşkuyla kutlanırdı ya. Evet. Yani çünkü benim özellikle annemin babası epey bu işin içindeymiş. Evet. Sonra hem annemin babası hem babamın babası. Hem babamın anası hem anamın anası. Bunların hepsi göçme. Ve bunların ortak bir temaları vardı. Biz vatanımızı kaybettik. Hı hı. Ve hep şunu diyorlardı, o travmayı diyorlardı, anlamanız mümkün değildir. Evet. Yıllar sonra benim şoförüm Cevdet, o 1979'da Bulgaristan'dan kovulup gelenlerden. İşte ben Cevdet'le bazen bunu konuşurken, Cevdet hep aynı şeyi söylüyor. Diyor ki, sizin diyor Cevdet Bey, onu anlamanız mümkün değil evet. Ben diyor onu her gün yaşıyorum. Oo. Benim dedelerim de inan her gün onu yaşıyorlardı. Hı -hı. Ve şunu hep söylüyorlardı. Atatürk bize bir vatan hediye etti. Hı -hı. Şimdi bizim görevimiz o vatanı en iyi şekilde yönetmek, korumak, ileri götürmektir. Evet. Emanet olarak görüyor onu. Aynen öyle. Şey. Aynen. Hı -hı. Ve kendilerini borçlu hissediyorlar ben mesela hocam İhsan Ketin'den bahsedeyim size 1914 Kayseri doğumlu İhsan Ketin Atatürk'ün sağladığı imkanlarla liseye gidiyor babası Hadem'e 5 parası yok okuması yazması yok babası liseye gidiyor başarılı oluyor Atatürk'ün açtığı imtihanlara seçiliyor İmtihanı kazanıyor Almanya'ya gidiyor orada okuyor işte lise öğretmeni olsun diye gönderiyorlar bunları o zaman. Hmm. Fakat İhsan Hoca'nın hocası Hans Klaus ki çok büyük bir adam Hans Klaus. Fark ediyor ki İhsan Hoca özel kabiliyetlere sahip bir adam. Falan onun üzerine diyor ki İhsan diyor sen dönme Türkiye'ye. Burada kal doktoranı. Yap doktora yap diyor. İhsan Hoca diyor ki vallahi diyor profesör diyor ben diyor buna yapma imkanına sahip değilim. Çünkü benim bursum işte hmm. burada üç sene okuyacağım. Ondan sonra Türkiye'ye döneceğim. Lise öğretmeni olacağım. Klaus diyor ki ya yazık olur diyor. Hmm. Onun üzerine Klaus diyor ki İhsan sen bu işi bana bırak diyor. Hmm. Direkt Berlin talebe müfettişi. Şimdi bakın Atatürk zamanında talebe müfettişi kim? Cevat Dursun oğlu. Cevat hmm. Dursun o. Erzurum kongresi üyesi ya bana. Hmm. Değil mi? Tarihçi. Ama en sona mı kongresi? açıyor telefonu Cevat Bey'e. Diyor ki böyle böyle burada çok yetenekli bu çocuk var. Siz bunu alır lise öğretmeni yaparsanız yazık olur. Biz de biliyoruz ki Türkiye jeolojisinin ele alınmaya çok ihtiyacı var. E o zaman da hakikaten yani Atatürk'ün politikası işte 1935'te META kurulmuş. META'da çalıştırabileceğin tek şeoloğun yok. Değil mi? Bir sürü yabancı davet edilmiş falan. Çok da uyuyor devlet politikası. <gülüyor> Onun üzerine cevap Dursun oğlum tamam diyor. İhsan Hoca doktorasını yaptıktan sonra dönüyor. Dolayısıyla üniversiteye atanıyor. Ve biz işte ölenleri bir araya gelirdik ahmetli hocayla yemekten sonra odasında biz hep beraber kahve içerdik hı hı. yani o çok çok tatlı toplantılardı onlar işte o hafta ne önemli bir şey yayınlandı mı edilir mi falan dünyada değil mi bütün dergiler gelir tabi falan ee, bazen de çok güzel dedikodu yapılırdı. <gülüyor> yani işte üniversitenin ilk günleri değil mi hı hı. otuzlar ee, falan onları da dinlerdik hocadan hı hı. ve yani her seferinde İhsan Hoca şunu diyordu. Ben diyordu. Öldüğüm zaman Atatürk'ün karşısına mahcup yüzle çıkmak istemiyorum. Hmm. O vefa. Bak, haleti Ruhiye'ye bak. Yani adam hmm. her çekici taşa vurduğunda biliyor ki onu Atatürk sayesinde yapabiliyor. Hmm. Atatürk olmasaydı Kayseri'de belki saban sürüyor olacaktı. Evet, değil mi? İhsan Hoca hakikaten vefat ettiğinde kardeşim bütün dünyadan ne mektuplar geldi. Hmm. Böyle bir dosya oluştu evde ve biz işte Naci görür ben Remzi Akkök, rahmetli hmm. Bediha Teyze hayattaydı o zaman maalesef o dosyayı aldık Bediha Teyze'ye verdik. Niye maalesef? Teyze? Bundan sonra izini kaybettik dosyayı. Ha. Ya, o dosya kalmalıydı, o tarihi bir dosyaydı. Kimlerden de hmm. mektuplar vardı içinde. Direkt İhsan Bey hakkında. Ve o Belki dolayı, bunu izleyen birileri fark eder yani hani çevresinde. Yani Ahmet abiye zormak lazım. Ahmet abi de Amerika'da hmm. yaşıyor kardeşim. Yani hmm. İhsan Hoca'nın hmm. hayatta kalan hmm. oğlu Amerika'da yaşıyor. Fakat o dosyanın içinde neler olduğunu Bedia teyzeye anlattık. Hmm. Bediha teyze böyle baktı. Neymiş o sessiz adam? Hmm. Ki karısı coğrafyacı. Yani yabancı değil konuya. Buna rağmen o dahi tam fark etmemiş İhsan Bey'le. Önemli de. değil mi? Evet. evet. O önemli o büyük adam. O uluslararası şöhrete sahip adam. Son derece mütevazi bir adamdı. Evet. Ama Atatürk'e borçlu olduğunu böyle evet. her seferinde hani insanın kafasına kakarcasına söyleyen bir adamdı. Evet. Sonra o vefa benim, duygusu zaten işte hani vatan için değil bu, mi? Bu Türkiye vefanın için. da ötesinde cevde Bu vefanın da ötesinde. Yani örnek alın diyor. Hı. Şimdi ben mesela onun çok yakın, en yakın iki arkadaşını da tanıdım. İki tane arkeolog. Hı. Hı. Şimdi söyleyeyim. çok Bir tanesi en azından çok tanıdık gelecek. Ekrem Akurgal. <gülüyor> yani sırf Türkiye'nin değil. Dünyanın önde gelen arkeologlarındadır Ekrem Bey. Hı hı. Öteki Sedat Alp. Hı. Sedat Alp hititolog. O da dünya çapında bir adam. Şimdi biz akademi toplantısına giderken Ankara'ya ben İhsan Hoca'yı alırdım beraber giderdik. Hı hı. Bizim arabayla. Ankara'ya varıldığı zaman e, Sedat Hoca'nın evinde toplanılırdı. Çünkü Ferhan Hanım rahmetli çok hı hı. güzel yemek yapardı. <gülüyor> Bir de çok çaçarondu. Hı hı. Şimdi İhsan Bey'le Sedat Bey çok sakin insanlardı. Yani ağızlarını zor açarlardı. Buna mukayven şimdi resmini gördüğünüz Ekrem Akurgal. E Fevkalade konuşkan, şen şakrak bir adam. Hı hı. Eve geldik, sofraya oturduk. Ekrem Hoca başlardı Ferzan Hanım'a sataşma. <gülüyor> Oradan sonra dedikodular akmaya başlardı. Fakat bu dedikodular arasında başka hikayeler de dinliyoruz. Sedat, Sedat Alp hocamız, hocamız evet ikisinde evet. gösterdi. Yani. Berlin'de ne yaptılar? İhsan hocanın niçin ayrıldı Berlin'de. Lisan nasıl öğrendiler? Bütün bunların detaylarını öğrendik. Ya bir fotoğrafları vardı. Yani İhsan hocanın da, Ekrem hocanın da, Sedat hocanın da. İşte onlara bakıyorduk. Ya bir bakıyorsun üç tane genç Berlin'de. 1932 senesinde. Hı -hı. üzerlerinde smoking. Oh. Böyle bir yerde duruyorlar. Üçü. Ben dedim hocam ayrıla düğüne falan mı gidiyordunuz? <gülüyor> Yok. Akşam konsere gidecektik. Oh. Bak yani hadi Ekrem Bey zengin aile çocuğu. Onu anlarım. Hı -hı. Ya İhsan Bey Kayserli. Hı -hı. Sedat Bey Selanik'in köylüsü. Ama oraya ayak durma işte o kültürler. Kardeşim işte bak yani kültürü emiyorlar. Atatürk hı hı. bunu istiyor. Evet. Diyor ya bir kıvılcım olarak gönderiyorum. Hı hı. Hı hı. Bir volkan olarak dönün diyor. Evet. Onu istiyordu Atatürk bunlarda Ve bunlar onu yapabildik mi yapamadık mı? Hep hı hı. onun ikilemiyle yaşadılar. Hep onu şey kafalarında, evet onu yaptık. Ben mı? Ekrem Hoca tabii daha uzun yaşadı İhsan Hoca'dan o. Hı hı. Ee, o. Benim çok çok sevdiğim, çok yakınımızdı. Eve falan gelir. Benim oğlum Asım o zaman 9 yaşında. Asım'a arkadaşım diyordu Ekrem Bey. Asım'da Ekrem Bey'in bütün kitapları vardır seri halinde. Arkadaşım ağzıma diye imzalı. Asım'a ki senin neslinde herhalde yedim başka kimse de yoktur bu. Direkt arkadaşım Asım'a diye. Ama Ekrem Bey böyle tatlı Hı -hı. bir adam. Fakat Hı -hı. dediğim gibi Ekrem Bey de derdi. Celal derdi. O olmasa biz yoktuk. Ona derdi borçluyuz derdi. Hı -hı. Ömür boyu derdi çabamız. Onun yüzünü onun eee onun yaptık yani onu mahcup etmemek. Hı hı. O bize bu fakir milletin parasını verdi. Biz gittik, okuduk, döndük. Ama şimdi sıra bizde. Biz o borcu ödemek mecburiyet Evet. evet. Yani aslında o... hocam. Yani ben de mesela yurt dışında işte doktora yapıyorum şu anda. Burak da burada. E, yurt dışında. Birçok konuk aldığımız bizim bilim insanları yurt dışından olan Türk bilim insanlarının hepsinde bunu görüyorsunuz. Yani bir şekilde o borcu ödemek, ödememek devamlı hani, biten bir şey değil, bitecek bir şey değil bu ama işte biz mesela Burak'la ne yapmayı tercih ettik? İşte yayınlarımız hem Türkiye'de de olsun bir şekilde, o şekilde etkileyelim. Hani gidemeden de olsa teknolojiyle. Bir sistem kurduk, gelecekte ailesi, gönüllerimiz. Ama mesela hocalarımızı da gittikleri yerlerde orada kalsalar bile gelen Türk öğrencileri almaları, onlara destek olmaları. Torpil gibi değil bu ama Hani varsa ona bir şans vermesi en azından, orada ona yardım etmesi gibi ve Türkiye'de tekrar e, belki yayınlarıyla, çünkü bilim artık evrensel bir şey, buldukları bir şey, tekrar e, Türkiye'de dönecek şekilde herkesle bu bilinç olan hocalarımızla biz karşılaştık. Çok o yüzden ya Aziz e, memnunum. Evet mesela. Adam Nobel aldı. Ne yaptı Hı? Nobel madalyasını? Gitti anıt kabre koydu. Anıtkabir'e evet. Ya, evet yani. Oraya ait yani. Ya, müthiş bir şeydi o yani. Müthiş Ama yaptığı iş doğru bir şeydi. Çünkü evet. Atatürk olmasaydı Aziz Sancar'da Güneydoğu'da karpuz kesiyor olacaktı. Peki buradan şuna geçmek istiyorum. Ee, Celal abi sence genç olmak nedir? En iyi gençlik sana göre tabii. Bu hep hani genel geçer bir şey mi? Sana göre, genç, göre nasıl yaşanmalıdır? Şöyle düşün. Bütün bataryaları dolu bir motor olmak demektir. Hmm. değil mi? O motoru çalıştırıp o bataryaları nasıl harcayacaksın? Hmm. İşte o hmm. gençliğin sırtındaki büyük bir sorumluluktur. Ama bataryalar dolu. Yani onu hmm. iyi kullanabilmek lazım. Gençlik budur. Çok güzel. Enerji var ama belki e, bilgelik yok. Bilgi demiyorum evet. bak. Bilgelik yok. Bilgi yok, yok. Bir dakika bilgelik dediğin nedir? Bilgi bile yok. Yani çürütülmüş bir sürü hipotezdir. Bir sürü hı. adam gelir ahkem keser, ukalalık eder. Hı hı hı. Yani e, gençlerin genellikle isyankar olmaları hı hı. aslında aranan bir şey. Evet. İyi bir şey. O çalışmayan ama, hipoteze yozlaşmış şeye karşı çıkıyor. Evet, Bilgini ama, şöyle kastettim ben. Ee, sözünü unutma. Şöyle kastettim. Yani e, Bilgi hani şu an enformasyon, internetten de yani çok çok ulaşabildiğimiz bir şey ya. Bilgeliği biraz şeydim. onların bağlantısını kurup, hani senin mesela jeolojide yeni başlayan birine göre değil mi? Hani bağlantıyı kurman aklındaki o, o anlamda bir wisdom, hani bilgelik anlamında dedim. Yok şey demedim yani, kalık, kalıklaşmış böyle kadim bilgiler falan öyle bir şey kastetiyor. Bak ben sana benim kendi tecrübemden bir örnek vereyim. Hmm. Albanideydim. Hmm. Şimdi ben öğrenciyim orada ama işte departmanın büyüklerinden addediliyorum. Çok bildiğim için. Janet Strupp diye bizim bir kız arkadaşımız vardı. Şey, o da öğrenci. Karayipler'de çalıştıydı. O Cayman Trough denen bir yer var. Bir yayılma merkezi. Orada çalıştım. Ulan yayılma merkezlerinde bazalt olur baba. Hiç bazalt yok. Bütün gabrolar yüzeyde. Bu mümkün değil. Gabro derinde oluşan bir kaya. Nasıl yüzeye çıkmış lan bu? Eşim, benim doktora hocama gittiler. Dewey. Ama en büyük teknolojikçisi. Çözemedim. Bana geldiler. Ben çok akıllıyım ya. Çok şey biliyorum. <gülüyor> Halledemedim. Hı hı. Gary White diye benim bir arkadaşım var. Texas'lı. Yani benim bilgimin onda birine sahip değil ya ben Gary. Jeolojide Gary, mi o da? Yani okulların. Yani o da hı. beraber bizimle. Doktor öğrencilerimizsiniz. Nasıl yani? Evet. Evet. Evet. Ha, tamam. Ama Gary sanatkardı. Güzel gitar çalardı. Hı -hı. Mesela benim odamda bir Einstein portresi asıldır. Onu Gary yaptı. İnanılmaz böyle yetenekli bir oğlandı. Hı -hı. Falan. Şimdi Janet John'dan da benden de bir şey bulamayınca çok canı sıkılmış. Hı -hı. Falan. Bir gün Gary'e anlatıyormuş. Ya demiş bunu çözmek lazım. Bu ikisi halledemedi. Başka Hı -hı. da adam. Kime soralım başka? <gülüyor> Gary demiş nedir sorun? Anlatmış Janet. Kardeşim Gary çözdü o sorunu ve bunu yayınladılar. iyi mi? Aa, nasıl peki? Kutu dışı baktığı için mi? Nasıl çözdü evet. acaba? Evet. Ha işte. ha bizim hayatta aklımıza geldi. Şimdi biz okyanus ortası yayılma merkezi deyince işte bu bir graben böyle böyle yayılıyor. Bütün faylar grabene bakıyor. Hı -hı. Gary demiş ki ya Cennet bu gerilen bir sistem. Burada potansiyel Hı -hı. iki yüzey var. Hı hı. Ya bunlar da faalisi. O zaman bazaltı gömüyorsun. Hı hı. Nasıl abi? <gülüyor> Jeolojik kısmını çok anlamadım ama şeyi anladım. Kutu dışı olması hani Evet abi yani, şey, genç diyoruz evet. ya. Evet. La diyor, dünyanın en büyük teknolojikçisiydi herif be. Evet. Sen de öyle diyorsun ya ben doktor öğrencisi aldığım zaman işte. Nalan Hoca mesela öyleydi. Yani bana karşı çıkacak. Boş karşı çıkmak değil, yormak değil. Ama bilmediğimi söylesin. Benim göremediğimi görsün diye bakıyorsun. Çok bana doğru. bir şey öğretsin abi. Hı -hı. Ben hep söylüyorum. Efendim hocam sizin yanınızda tez yapayım. Diyorum Hı -hı. bana öğretecek neyin var? Hı -hı. Çünkü Çünkü onlar onlarda yok diyordur. Size ne öğreteyim diyordur. Ya yani. işte, o, o, <gülüyor> işte. ama yani, o, o yaklaşım. Yanlış. Evet. Şimdi benim Sınıfımda ben şimdi bu semestir yapısal jeoloji dersi. Hı hı. O kadar memnunum ki. Çocuklar öyle güzel sorular soruyorlar ki. Ama o çocukların hepsi bana Celal diye hitap ediyor. Celal hı hı. abi falan bir de değil. Direkt hı hı. Celal diye hitap ediyor. Asistanlar da. Ama şahane bir atmosferimiz var sınıfta. Hı hı. Çocuk bakıyorsun şak diye kesiyor benim sözümü. Celal hı hı. diyor şu. Açık değil. Şurayı bir daha anla. Çok iyi. Değil mi? Yani hı hı. E, bu havayı yarattığın zaman üniversite üniversite hüviyeti kazanıyor. Evet. Çarpıştığı fikirlerin bir şeylerin ortaya çıktı. Tabii, hani, tabii. Yoksa otur gel. Yani, yoksa online'e kaydet anlattığın dersi. Evet, abi. İzlesin kayıttan. Yani bir evet, şey anlamı yok bir ki fiziksel orada. Evet, evet, evet. Soramayacak sanırım. Hani ben san... içerisinde bunu hep desteklemişimdir. Evet. Şimdi evet. online'e geçtik. Online'da da dedim. Bakın dedim hepimizin imkanı var. Hı hı. beni kesip soru sorma imkanı var evet. dedim lütfen kullanın bunu hı hı. çünkü anlamıyorsan benim de vaktimi boşa harcıyorsun kendi vaktini de boşa harcıyorsun durdum ki belki bu. başka türlü anlatayım o yaramadı böyle anlatayım peki tekrar genç olsan farklı yapacağın bir şey var mı neleri farklı yapardın <gülüyor> hiçbir şey <gülüyor> ha bak ilginç Memnunsun seçimlerinden. Çok, çok. Çok, güzel, çok güzel. Yani ben çok şanslı bir adattım. Hmm. Yani gittiğim okullar konusunda şanslıydım. Karşıma çıkan hocalar konusunda çok şanslıydım. Hmm. Türkiye'ye geldiğimde birlikte çalıştığım kişiler açısından çok şanslıydım. İçine hmm. girdiğim kurum açısından çok şanslıydım. Ee, sonra ailem açısından çok şanslıydım. evet. Hmm. Yani onun için düşünüyorum da başka türlü bir şey aklıma gelmiyor. Çok iyi çok iyi. Ee, Cela abi bir de senin biliyorsun migrenin var ee, o konuda da çalışıyorum ben tek değilim dünyada bir sürü var. Merak etme çalışıyoruz aklıma geliyor arada bak işte şunların şunların migreni var biraz ondan işim böyle motivasyonum gittiğinde öyle şey yapıyorum migren aşısı. Evet evet dün dün mesela sabahleyin tuttu yattım saat dörde hmm. kadar yattım ilaç verdi o ya. Yaptım. Senin bir de zamanında da hani kıymetli aslında. O zaman da yapabileceklerini düşündüğüm zaman. Evet abi, evet o abi. 4 saat çaldığım migren evet, evet, evet. Peki şimdi son iki sorumuzu gençlerimize sorduracağım. Genç gönlülerimizden tamam. e, hazırlarsa bakıyorum. Şimdi bir sorumuz var. O soruyu e, Halilhan Yonka soracak gelecek birazdan. Evet. E, kendisi bizim gelecek birinde reji ekibinin Yani bu yayınların sonrasında mesela dakikalar yazılıyor yıllar yapılıyor, YouTube'a atılıyor, kesiliyor, biçiliyor. Bunları yapan, kuran, canlı yayın sistemini, teknik şeyini yapan ekipte, eee Cireji ekibi. Onlara teşekkür ediyorum. E, o ekipten bir arkadaşımız 16 yaşında, otaba bilimde çalışıyor, evrimcilikte projeler yapıyormuş. Aynı zamanda bilim ve teknoloji dergisinde yazarmış. Şimdi Allan'ı çağırıyorum sorusunu sorması için. Buyurun. Tamam, hadi bakalım. Evet, mikrofonunu açarsan Allan. Evet, sen de hadi. Atatürk'le alakalı olarak mutlaka okunmalı dediğiniz 3 kitap nedir? Bir, Nutuk. Şah. iki Şevket Süreyya Aydemir'in Tek Adamı. 3. Gerald Mango'nun kitabı. Pardon, Andrew Mango'nun Atatürk. Bunları okuduktan sonra benim Dahi Diktatörü okursan o zaman daha yanlarsın bilgiyle sohbet okuyordum. O bitsin. Ona da başlarım hocam. O dahil küçük bir kitap. Aynen. Bu şahane bir kitaptır. Mesela bunu bana babam okuttu. o Ve şu kitap Andrew yani, Mengo'nun Modern Türkiye'nin kurucusu Atatürk diye. Bu iki kitabı ve Nutuk. Bu üçünü e, okuyabilirsiniz. Diyelim. Kadar, yani Türkçe tercümesi ne kadar iyi bilmiyorum. Tabii Andrew çok güzel Türkçe bilen bir adamdı. İstanbul'da büyümüş bir Rus aslında bu. E, tercümeyi kontrol ettiğimi bilmiyorum. Ben İngilizcesini okudum. Çok güzeldi. Mümkünse İngilizcesini okuyun. Hem İngilizceniz de gelişiyor. Oradan kelimeler görürsünüz. E, Halil Ana çok teşekkür ediyoruz. Halil Han. Şimdi e, görüşmek üzere. Bir diğer gencimiz geliyor. Selahattin Ata Aydın. E, o da bizim gelecek bilimde e, gönüllerinden kendisi de. Ee, tıp öğrencisiymiş. Ee, hangi ekipte olduğunu unuttum. Çok üzülüyorum hemen sorayım. Hangi ekipteydin Selahattin? Ben seslendirme ekibindeyim. Heh, tamam seslendirme ekibinde. Biliyorsunuz bizim podcastlerimiz var. Yazılarımız seslendiriliyor. Ee, o ekipte yakında çok güzel işler de göreceksiniz. Evet sen de söz Selahattin. Merhabalar ben bu soruyu tamam. öncelikle bir asker çocuğu olarak merak ediyorum. Eğer jeolog olmasaydınız askerlik haricinde hangi mesleği seçerdiniz? Ne askerlik harici diyorsun? Hocam çok büyük bir sevdanız olduğunu e, Hayır biliyorsun şey <gülüyor> evet. Ben şöylak olmasaydım Asker olurdum diyecektim <gülüyor> Onun haricinde Onun haricinde Coğrafyacı olur Onu ister Hı. Anlıyorum O olmazsa biyolog olayım der Biyolog güzel <gülüyor> Teşekkür ediyorum hocam olur, Rica ederim hayatım <gülüyor> Biz de teşekkür ederiz Selam İyi akşamlar diliyorum, diliyorum. Evet Celil abi sorularımız bu kadardı. Tamam hayatım ee, Gönüllerimizle birlikte bir hoşçakalın yapalım. Bu kaydı yayında izleyecekler. Ee, tamam tamam. Hoşçakalın. Hadi Allah'a 19 adı. Mayıs kutlu olsun. Kutlu olsun Görüşmek herkese. Üzere. 19 Mayıs'ın evet. ne anlama geldiğini unutmayın. Herkesin bayramı kutlu olsun. Evet.